Ağzında motor sesi çıkar. aa durun güzel konsept. Bize bir motor taklidi yapar mısın? Ne bugün? <gülüyor> Abi boom boom boom boom boom boom boom boom boom Bunu niye yapıyorsunuz peki ya? <gülüyor> Fazla olmadı ama Efendim bize bir motor taklidi yapar mısınız ağzınızla? Hayır Dediyorum. Yapamam <gülüyor> Yapamam <gülüyor> Utandım <gülüyor> Erkeklere bak hemen hemen hemen Eee yaparız tabi On the knees it doesn't get easier. What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? bir motor takliti yapar mısın? Yapayım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi. Vuuu. <erkekler>, niye <gülüyor> böylesiniz? Şey? Allah aşkına ya motor sesi çıkarmak ne ya? 500 bit göndermiş. İsmi Baba ve demiş ki test edecekler. Çok teşekkür ederim. Sen de bir motor sesi çıkar. İmkanı yok <gülüyor> var ya. <gülüyor> <gülüyor> bir de ben de vereceğim. Yaparım. Vuuu. <gülüyor> <gülüyor> Tabu da hmm. motora işte <gülüyor> Yapamam <gülüyor> Hadi bana video serisi, seri katlilerini söylemekte Böyle ama hypli olsun baya böyle şey olsun Gülelim eğlenelim yani şu an böyle daha yavaş değil Tepki koruyun falan sonra izleriz